Tam Sal bak beyler siz ne yapın biliyor musunuz? TGD O SG şey kanka ben o çocuğu tanıyorum o izleyicidir galiba. Salih sen neredesin lan ne <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> Salih bak gel ben sana <gülüyor> göstereceğim. Bak şimdi bak biz Sal ile yapacağız tamam mı? Siz de takımları elemeye uğraşın. Gelmesinler bize. Salih <gülüyor> kardeşim benim gel canım kardeşim. Ya sana ne kardeşim benim? <gülüyor> gel bak. Şimdi bak o yer şurada Salih. Gel. <gülüyor> bak şimdi. Görüyor musun burayı? <gülüyor> lan <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir sakatsın oğlum sen? Oğlum sen <gülüyor> gelemiyor <gülüyor> mu cidden? Hayır hayır gelme. Tamam kardeşlerim. Siz eleyin adamları. <gülüyor> son... <gülüyor> oğlum sen oraya nasıl geldin lan? <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen imkansızı başardın. Ana yine aldım ben <gülüyor> şu. Bir şey olmaz bir şey olmaz gel halı yaparız aşağı. Gel. Bak şimdi şuradan şuraya atladın ya. Salihciğim. Dur gidelim gidelim gidelim. Gel. Bak buradan şuraya atlıyorsun işte. Bekle o, dur. Atlarsın şimdi. Ha. Bak şimdi burayı dolduracağız sen. al işte. Hah bak 500 IQ'sun ha Eyvallah kardeşim bunu söyleyen tek değilsin. ana okul demişti başka bir Tamam doldur burayı. Ee, adam, şuna adam, doldur. doldur. <gülüyor> şuna da olur Dolduracağız işte. Bez yapacağız buraya. Yükü Hocam. Aynen. Oha <gülüyor> Rengo İbranice bilmiyoruz kardeşim Türkçe konuş Ben biliyorum kardeşim Ayy <gülüyor> Seni... <gülüyor> Sen niye öyle bir şey yaptın Lan ibranice bilmiyor bak Lan adam geliyor <gülüyor> <gülüyor> Lan ne mal adamsın sahibi Ana ne oldu lan buna orada? Vallahi ister isteme düştüm abi. <gülüyor> oğlum videoda çok güzel düştün yalnız. <gülüyor> Kırmızılar zorluyor. Neyi? Hadi <gülüyor> <gülüyor> <Arını satayım. gülüyor> lan sötür. Lan Ali sen de urursun. Eyvallah yanlış. <gülüyor> Eyvallah ne olup. <gülüyor> <Eyvallah. gülüyor> Kim erkenden güldü? <gülüyor> İnternet eksi oluyordur Heh aferin Salih bak öğrenmişsin Eyvallah Şu kenarları da kapat da Zotimin <gülüyor> kenarı <gülüyor> Komik komik espriler yapmadım mı sana ee, şimdi ne burayı Şimdi buraya sandık falan taşıyacağız işte burayı böyle e base yapacağız. İnönü arası anasını Ulan bütün takımlar bizden bir takım el musunuz üç kişi Üç takım abi, çok <gülüyor> Gel Salih merdiven yapıyorum Eyvallah kardeşim. Ak Parti belediyecilik bir çocuk mu lan? Belediye çalışıyor. Belediye çalışıyor abi. Kim bu kim bu diyim? Ne oluyor? O kim? Seni. Oğlum niye küfür ediyorsun çocuğa? Discord'da çocuk. Gel buraya gel. Ola çocuğa. Tamam. Discord'da çocuk Discord'da. Aa. Bilmiyordun oğlum çocuk. Bilmiyordur. Sen niye söyledin çocuğa. Aa, iç savaş çıktı Sali. Gel buraya. Tidy'si gel buraya. Gel buraya teyze ya gel beze gel beze gel <gülüyor> adın da gerçek adın da oğlum ben şu malı keseyim yani. başa bela olacak bak rengo dokunursa Kankim kaan kim lan kaan, <gülüyor> kaan <bas> <gülüyor> bak, şey ya. ha onun ismi mi kaan Kanka, Yeşilleri bir eliyle alalım da yatağı kıralım hakimiyetimize girsinler lan abi kırmızıyla cephelesin <gülüyor> <gülüyor> Salih burası fişek oldu yalnız ha Aa harbiden yalnız ha Ulan üç takım bir takım eleyemediniz yazıklar olsun çocuk. Harbiden ya yazıklar hadi olsun Hadi bak Rengo'ya bak hadi Rengo 30 yıldır girmiyor çocuk Ama Ege hayır, sana hiç yakıştıramadım Hayır Ne oluyor no oğlum hayır. Hayır. bağırma lan bağırma Öldürme <gülüyor> <gülüyor> Lan niye kırıyorsunuz birbirinizi Öldürme. Kırmayın birbirinizi kırmayın Öldürdü beni bu Niye öldürdü Lan bana ya Nasıl olmuyor oğlum nasıl olmuyor Şurayı kırıcağın koycağın git kazma al getir Kazma getir. Crafttan halı yapılıyor iki tane <gülüyor> Sakat ya Eee bu simetrik oh. olmuyor Kırmızı hala ölmedin mi lan? Şu malı yatan önce kırmızı Lan hepsini yatan değil yatan hepsini yatan değil. değil ortaya yapsan yeterdi Salih'e Ha, onların etrafına <gülüyor> yap lan Aynen aynen güzel Ölümü satayım senin Yedi gümüşe yedi gümüşe şey almıştım Öldüm Öldüm Kanka ölmen normal bir şey yasak kırmızı Doğru doğru fark mi şimdi Hıh <gülüyor> Oğlum onca kırdım ben mal ya Eee şey yaptı şunu yapmıyorum şu ya Oğlum niye birbirinizi el siz? Yap ya yap bir şey olmaz Abi hep Ege'yi Aa yapma ya. yapma Ya da yap ya bir şey, şey olmaz Hıma gele ya Omanın şu, şu T... T.S. çarptı T.S. T.S. T.S. emdi nedir bu? Oğlum şu TS niye saldırdı millete? Abi onu onu evet, bırak ege ege, ege, kırdı, ege ege kırdı Ege kırdı ya Ege sen niye kırıyorsun oğlum siz niye kırdınız ki birbirinizi? Ödürü belki oğlum Lan hayır niye kırıyorsun niye kırıyorsun? Ece yaptığın ayıp var ya. Var ya sen çok büyük ayı. Harbiden Ege sen çok büyük ayı. Harbiden Ege sen çok büyük ayı. Vatan ayını sensin oğlum şu anda. Harbiden haa. Ben bir şey yapmadım oğlum. Ya bir daha hala bir şey yapmadım diyor. Adamları kırdın lan kırdın. Adamlar yaşamıyor şu anda. Biz sıkmediğimiz kallı o kalmıştı. Ben bana eğitemedim ya. Harbiden bu sefer de. Yalnız Halif fişek oldu bura he. Yok oğlum net fişeyi. Allah. Ya bu salak niye okatıyor bize ya? Oğlum siz hala eleyemediniz mi bir de onu? Peki bir şey soracağım bak. Allah aşkına şuna bak mantıklı bir cevap verin. Daha siz şu kırmızıyı eleyemeden niye birbirinizi kırdınız? Oğlum ben kırmızıyla uğraşıyordum. Beni öldürdüler. Aynen. <gülüyor> Hadi bak Oğlum, e, Abi <gülüyor> birbirinizi öldürürsünüz canınızı takımı öldürürsünüz canınızı sıkılır. Birbirine taşırsınız ha. La kırmızıyı öldüremediniz lan niye birbirinizi kırdınız? Ben kanka kırmızıyla ya. uğraşıyordum yatağını kırdım. Ondan bizim... sonra baktığınız neden bizim yatak kırılmış? Beyce çok ayıp etti ya Ulan Ege BG var ben seni anladım, böyle bilmezdim <gülüyor> Ege CSD bana, bana vuruyor orada BG. beni öldürüyor Ege ben seni şerefsizimdir Meryem şerefsiz lan <gülüyor> <gülüyor> Salif bak şimdi bak bak Sen eski builderlardan kim kaldı bak şimdi Sen yerinde dur Karşında en botur Bak nasıl Eski builderlardan kim kaldı bak şey, şey. Nasıl? Fişek değil mi olum? Ege öldün oğlum zorlamamda. Al şunu al şunu al. Çok güzel İyi, iyi bir try. kardeşim Reng'o. Afiyet beni. Reng'o şimdi Pro Blocks'a girecen değil mi? Sen affesle ayn, ben affesle. <gülüyor> Az önce seviyordun Reng'o şimdi oyun diyorsun. <gülüyor> o şu buru çıkarsanıza aradan ya. Şu Burak mıdır nedir? Gel hadi gel. Nerede oldum o çocuğa ya? Olum Burak Discord'da. Burak zaten Burak yaktı bizi. Burak bitirdi bizi. İntikamınızı alacak Burak, kardeşlerim. Burak yapma böyle şeyle ya. Lan elma var bana gap'ı ver çabuk ölüyor. Abi şey ya Ege V2 ya T7 altına blok koyarak koş Adama doğru Ama tabii tabi çıkartıyım Koş koş koş Blok koyarak blok Ol, koyarak al, Blok al, koyarak lan <gülüyor> Boş ver boş ver tamam boş ver bir daha yapma Ormanı satayım Ege döldü Tamam ben, ben şuraya bir çekim alacağım şimdi O kaldı çıkartmıyım Altınları bir sal da Ulanın neyinin sayısı Ya Salih boş yapmazsan sevinirim kardeşim Şunları... O cidden fişek oldu yani. Ben orayı bilmiyordum ha. Oğlum ben böyle mal gibi mapleri arıyordum sürekli video çekiyordum ya zamanlar. Bunu görmüştüm işte ben bunu yapacaktım sonra bıraktıydım uğraşı. Ne var ya biz gibi malitlerini öldürmek sindi lan at yarra bam. E kardeş e ka o <gülüyor> sana bir şey söyleyeyim mi? Ege sen ne açtın kanka? Ben pi pi, ismet, pi rege, oğlum ben vuramadım buna vuramadım vuramadım vurdutmadı. Vurduğum işlemiyor vurduğum işlemedi çocuğa. Videoda izlersiniz. Evet, Anlarız sessizce gelmiş ikimize kadar. Sessizce debetliyiz kardeşim. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben, <tekimi> Aranın, <gülüyor> vurulmuyor yemin ederim <gülüyor> oğlum <onu> diyorum vurulmuyor diyorum ya sana. Vurulmuyor oğlum <gülüyor> Vur Oğlum, oğlum bug var. Bak oğlum cidden bug var. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> bak oğlum bu ne böyle. bu ne bu ne bu ne vurulmuyor vurum. Ege Ege. Neyse neyse Abi. sen rezil etmeyeceğim kardeşim rezil etmeyeceğim. Sal gel senice Sal tam kafana okuyayım şundan. Yok la başka mı? Bir bitirişi yap hadi. Ma Bugün videomuz bitti. Lan siktire git siktin attığın videoyu. <gülüyor>